2004 yılında köylülerimiz tarafından yapıldı. Ee, tabii belki plansız, projesiz yapıldı ama şu anda ihtiyacı karşılıyor. Bu bölgede en büyük ihtiyaç e, tuvalet ihtiyacımız var. İnşallah arka tarafa e, kadınla erkeklere ait ayrı ayrı tuvalet yapılacak. Dernek olarak da biz bunun programını yaptık. İnşallah bu yıl ya da önümüzdeki yıl onun programını alınacak. Burada da kurbanlarımızı kesiyoruz. Bu e, Betonun olduğu yerde Böyle bir çalışmalarımız var Her yıl dediğim gibi üst üstüne konuluyor Buradan baktığımız zaman Altları göleti daha net gözüküyor Altları göleti de e, 1978-79 yıllarında Dolgu sistemiyle yapılan sulama amaçlı bir gölettir Ama daha sonraki yıllarda Çankırı'da böyle bir yer olmadığı için e, Amacın dışında e, Sosyal tesisler yapılarak e, Piknik ve e, Olta balıkçılığı yapılacak bir tesis yapıldı. Alpsarı Köyü'ne çok faydası olmayan, sulama amacının dışında çok da büyük zarar olan bir tesistir. Buradan baktığımız zaman Korgun ilçemizi görüyoruz. Yaklaşık 6 kilometredir. Korgun ilçemizin önündeki OAN'ın bir kısmı ve şu vadiye baktığımız zaman şöyle yaklaşık 2000 dönümlük patates ekilebilecek, tarım yapılabilecek sulanabilecek arazi var. Bunun dışında da en az 2000 de yine sulanabilen ağaç, meyve dikilebilecek bir arazimiz var. Şöyle baktığımız zaman kamerayla arkadaşımızın alabildiği şekilde baktığımız zaman bu mera ve ekili tarlalar diye yani arazimiz kısıtlı. Çok fazla değil. Köyümüz Sarıdağ'ın eteğinde kurulmaktadır. Geri tarafımızda e, arka tarafımızda şu anda Sarıdağ var. Sarıdağ'da 1984 yılında ağaçlandırıldığı için e, köyümüz maalesef e, hayvancılık yapmaktaydı. Büyük bir göç vermiştir. 1990 yılı itibariyle de tamamen boşalmıştır. Şu anda burada e, röportaj yaparken çok büyük rüzgar var. İnşallah aşağıda onu da detaylı şekilde anlatırım. E, köyümüzü Kameramanımız Hüseyin Bey'in alabildiğince şöyle, şu şekilde, şöyle inşallah alabiliyordur. Şöyle isterseniz biraz da ileriden alalım. Bu zaman köyümüz yaklaşık 120 hane. 120 hanenin de yazları 60 hane civarında dolluk oranı oluyor. kışında 10 hanenin altında oluyor. Köyümüzün arazi, biraz önce anlattığım gibi yani çok verimli olmasına rağmen maalesef miras e, paylaşımı yüzünden ekilemiyor. E, 70'li yıllarda da kavak ağacı dikilmeye başlanmış. Arazimiz e, maalesef istediğimiz verimli çalışmayı sağlayamıyor. Bundan dolayı e, göç olayı olmuş. E, köyler artık turistik e, yer gibi kullanıyoruz. Gençlerimizi getirmeye çalışıyoruz ama e, ne kadar başarılı oluruz o da. Ayrı bir şeydir. Ee, geri tarafımızda da mezarlığımız var. Yani kabristanımız var. Onu da şeyin arkadaşımız şuradan alsın. Ee, şu anda röportaj yapıyoruz ama Mayıs ayının 11 olmasına rağmen inanın kış gibi soğuk ve rüzgar esiyor. Ee, böyle tabiri caizse çivi gibi bir hava var. Tabi çamlar büyüdü, bizim 70'li yıllarda, 80'li yıllarda buralarda çok fazla çam ağacı olmadığı için ondan sonra dikilmiş hayvancılıkta olmadığı için ağaçlar biraz daha serpilmiş Mezarlığımız da çok eskidir yani Köyümüzün tarihi biraz önce içeride Sarı Mehmet Efendi Hazretlerinin tarihçesini anlatırken 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türkleşmiş Buralar tabi o zamanlarda yerleşim yeriymiş ilerde böyle kameramanın aldığı yerler göletin alt tarafları Galatlar diye geçer Galatlarda Galatların yaşadığı tahmin edilmektedir yine göletin üst tarafında da e, eski mezarlıklar böyle insan kemikleri falan çıkmaktadır köyümüz e, bin yılın üzerinde bir köydür ama Türkleşmesine sorduğumuz baktığımız zaman belki 7-800 yıllıktır 500 yıl önce de 1500 yıllarda da tarih kayıtlara da çıkmaktadır. Erinlerin evinin tepesinde yaptığımız röportajımız şu anda e, röportaj demeyelim de programımız bitti. İnşallah köyümüzün bir iki yerinde sizlere e, tanıtmak istiyoruz. Hüseyin kardeşim de üşüdü. Teşekkür ediyoruz.